Turizm. Ya abi. Bir soluna bir bak ya. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün birlikte oyuncu biz mod grubunun çıkarmış olduğu Neoplan Starliner model otobüsü kullanacağız. Hem bir tanıtım videosu olacak bu hem de Edirne Tekirdağ ve İstanbul arasında yine Esenler otogar modunda bir sefer yapacağız. Bili biliyorsunuz bir önceki videomuzda turizm otobüsümüzle Edirne, Tekirdağ, İstanbul yapmıştık. Şimdi seferimizi ters istikamda tekrar giderek Edirne, İstanbul ve... Pardon düzeltiyorum. İstanbul, Tekirdağ ve Edirne yaparak seferimizi tamamlamayı düşünüyoruz. Şu an karşımızda gördüğünüz üzere Starliner otobüsümüz mevcut. Çok güzel bir kırmızı kaplamayla, Rize ses turizmle, harika bir kaplamayla sizleri selamlamak istedim. Anlaşanlı Türk bayrağımızın da mod üzerinde e, çok güzel, yani kaplama üzerine çok yakıştığını e, hep birlikte görmek istedim. Şimdi size otobüsümüzü çok ufak bir tanıtım yaparak seferimize başlayacağım. Şu an e, gördüğünüz gibi dış kısmından baktığımızda kırmızı Rize ses kaplamasıyla... E, Görün nazar boncuklarımız olsun, e, arkadaki yazılarımız olsun haykı görünüyor. E, öncelikle modda emeği geçenlerin adını bir kere almak lazım. E, projenin sahibi oyuncu, oyuncuyuz biz mod grubu. Dış model kaplaması Cenger Seçkin'e ait. İç interior modeli Yazık Bakırcı arkadaşımıza ait. Oyun aktarım ve model editleyen arkadaşımsa Artin Kazancıyan. Ee, birazdan göstereceğim size. Aracın dış kaplamaları Doğancan Öztürk ve Arda Sağdan arkadaşım tarafından yapıldı. Şimdi sizlere otobüsün dış kaplamalarını göstermek istiyorum. Çekici galerinden, mod bayisinden e, bu otobüse ulaşabiliyorsunuz. Böyle dış kaplamalarımızı göstermek istiyorum. Baya bir sayıda Dış kaplamalarımız var. Öncelikle Astor Turizm standart olarak Urfa'nın. Kamil Koç. Ee, bizim kendimiz istediğimiz zaman yapamamız için e, template koymuş arkadaşlarımız. Buradan isteyen istediği kaplamayı düzenleyebilir. Otobüsün lansman tanıtım rengi. Çok güzel, hoş bir mavisi var. Lider Adana. Bu arkadaki özellikle e, logoyu ben çok beğendim. Çok güzel duruyor. Lider Adana. Maşallah. Lüks Karadeniz. Mermerler Seyahat. Metro Turizm. Niksarkale. Lüfer Turizm. Oyuncuyuz Biz Mod grubunun kendi kaplaması. Hakan Ters tarafından yapıldı bu. Şu arkadaki e, bütün illerimizin isimleri neredeyse yazıyor. Gerçekten çok hoş bir hava Katmış. Ellerine sağlık Hakan'cığım. Pamukkale Turizm. E, bu modunun lansman kaplanması olarak bence öngörülecek. ses Turizm. Seç Turizm. Star Batman. Kayseri Süha. Topçam. Ulusoy. Van Gölü. Çorum Kargı. Ve son olarak da Şanal Kırşehir. Ee, gerçekten çok yakışıklı güzel ee, amiral gemisine Neapla'nın çok güzel yakışmış. Evet şimdi oyunumuza biz tekrar dönelim. <gülüyor> ee, yaklaşık 350 kilometrelik bir sürüş gerçekleştireceğiz. Çıkabilimize geçelim artık. Örtülerimizi kapatalım. Motorumuzu çalıştıralım. Evet arkadaşlar. Bu otobüs otomotik için otomatik olarak ben kullanacağım otobüsü. Yine orijinal İstanbul haritasında olduğumuz için e, ekranımdaki navigasyondan da takip edebilirsiniz. E, otobüsün içinde 3 tane ayna iç e, kısmında da bulunan aynamız aktif durumda. Ben yolu kapatmamak için Esenler otogarında e, paralel olarak durdum. Esenler Otogar demişken, e, oyuncuyuz biz mod grubunu takip ediyorsanız eğer, e, gerçek Esenler e, Otogar'ının çizildiğini mutlaka görmüşsünüzdür. Gerçekten çok sağlam bir e, har harita geliyor. Ali Beyköy Otogar'ı ve Esenler Otogar'ı gelecek. Bir de şu kasisten geçmeden şunu göstermek istiyorum. Bakın kasete Süspansiyon sistemimize bakın ne kadar güzel yaylanıyor Gerçekten Harika bir sistem yapmış Arkadaşlarımız ee, Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza tekrar Teşekkür ediyorum Hakan Terzi ve ekibine oyuncu biz mod grubuna sonsuz teşekkürler ee, Bu arkadaşlarımıza sürekli teşekkür ediyorum Çünkü e, Gerçekten çok güzel Otobüsler hazırlıyorlar En son biliyorsunuz sıfırdan çizilen Yeni Turismo ve Yeni Travego var. Turismo neredeyse bitmek üzere. Travego'nun da dış kısmını tamamladı ee, Yağız arkadaşım. Ee, kendisinden bayağı söz ettirecek. Yıllarca Cenger seçkininin e, modelleriyle oynadık. Ama artık çok iddialı olarak hani çok böyle ayrıntılarıyla birlikte Yağız Bakırcı arkadaşım e, bizlere çok güzel otobüsler hazırlıyor. Lütfen bu ismi unutmayın. Kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet, şu an Esenler Otogar'ın çıkışına doğru devam ediyoruz. Öncelikle Tekirdağ Otogar'a gideceğiz. Tekirdağ'dan da yolcularımıza bırakıp Edirne'ye doğru son duranımıza doğru geçeceğiz. Biliyorsunuz en son videoda Tekirdağ'da Otobüsleri mahvetmiştik, oradan kaçmıştık. Bakalım bu sefer nasıl bir sefer olacak. Evet bu Esenler otogarı da tamamen değişiyor. Gerçek trafik moduyla peron sayımız oldukça artacak. Esenler Otogarı da Umut arkadaşımıza ait. Umut'a da buradan tekrar başarılarının devamını diliyorum. Gece gündüz bu modu çizerek, çizerek diyeyim özür dilerim, oyuna harita modunu yaparak bizlere çok güzel otogarlar hazırlıyorlar. Bu otogarların çiziminde de Yağız arkadaşımın parmağı olmadığını, olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Oyuna çeviren de yine Artin kazancıyan arkadaşım oldu. Konvert Hepsini ayrı ayrı. Yani bizleri hazırlamış oldukları modları saymakla bitmez. O yüzden videonun başından sonuna kadar kendilerine teşekkür edebilirim. İstanbul, yani İstanbul trafiğine birazdan gireceğiz. İleriden sola döneceğiz ve köprü inerken trafik başlıyor. Orada biliyorsunuz bir kontrolsüz kavşak var. O kontrolsüz kavşak her şeyi karıştırıyor. Buradan hemen şu tır gelmeden bir dönüş yapalım. Daha sonra serbest... Evet, rampanın inişiyle birlikte trafik, kilit olarak başlıyor. Şuradan kaçalım. Yine de bayağı önde girdik. Normalde buralar, diğer oynadığımız videolarda köprünün başına kadar... Kalı kalı. Bakın şu an e, benim kendi haritamda Burası aktif olarak açık durumda Navigasyon olarak çarptım harita Şeyden e, görsel olarak çalışıyor Böyle Otobüsümüzü duruyorken size dışarıdan bir göstermek istiyorum tekrar Arka dingilimizin de dönüşüne bakın arkadaşlar Gerçekten harika Bu arkasındaki nazar boncuklarını gerçekten takmak gerekiyor bu moda. Maşallah. Buradan e, bu modları e, ilk çizimlerini yapan Cenk'er arkadaşımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Yıllarca onun otobüs modelleriyle oynadık. Onların da emeklerini eee ...isimlerini almadan geçmek ayıp olur. Kendilerine de... ...Cenker seçkin arkadaşımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Setracı... ...sola tıkamış. Buradan göbekten dönebilirsek sola döneceğiz. Bakalım kaza yapmadan. Görmüyorum solu. Tam önümden böyle sıfır geçti ya. Burun trafiği bir garip anlayamadım. Mob. Arada kaldım. Baksana oraya durmuş, o buraya durmuş. Efe 20. Kalabalık trafikten bir çıkalım. Sol taraf kilit. Köprünün üzeri kilit. İstanbul tarafı normaldir. Evet şu an sağ tarafımızda İstanbul Maltaşarış Merkezi'nin önünden geçeceğiz. Oradan Mahmut Bey gişelere çıkıp e, Tekirdağ-Çorlu istikametine doğru devam edeceğiz. Bu Röderdar. Yani bu otobüste e, görsel olarak süspansiyon sistemi o çok hoşuma gitti gerçekten de. Lütfen, lütfen. Kasislerden falan geçerken hiç hissetmiyorsun zaten. Hani bu da Normal seferlerde e, seya seyahatim konforunu, konforunu oldukça yukarıya çekiyor. tekrar edelim. Tamam artık 120 olası sınırlar söyleyip durma yani. Bu arada trafik paketimi güncelledim. E, oldukça özellikle yeni Travego'yu üzerine olduğu yaklaşık 22 tane yeni kaplama var. Yolda gör, gördükçe sizlere göstermeye çalışacağım mümkün olduğunca. Yeni turizmadan da birkaç tane özellikle metro turizminin suit modeli üzerinde yeni turizmayı uyarladım. Sağ tarafında, yan yolda Kamil Koç'un otobüsü vardı. Yeni Travego. İnşallah önümüze rastlarız. Karşı taraftan bakın, Konyere'li. Törezim geldi. Onun kaplaması da çok değişik, çok güzel. Ortalama 100 kilometre hızla devam ediyoruz. Tam köprünün orada var ama göremeyeceğiz onu. Önde giden otobüs grubunu yetişmeye çalışalım. Hangi otobüsler var? Yeni Turizmo Metro Suite Gerçekten çok şık duruyor hani suite logo yanda önde arkada Çok güzel duruyor. Ben çok beğeniyorum, o yüzden metron çok otobüs var. bunu bu otobüsün e, class modeli de var. Bu yani e, Starliner'in dış kaplamasındaki tabi o çok profesyonel Tabii ki. Şeylerde düşük poligonla düşük poliyle bu otobüsler çiziliyor trafikte yani çok fazla kasma yapmasın diye. Çatalca'ya doğru dönecek otobüs ama biz düz devam ediyoruz. Çok başarılı. Evet birazdan büyük çekmece tarafına doğru geliyoruz. Oradan büyük çekmece gölü üzerinden geçip Chorlis kamptan e doğru devam edeceğiz. büyük çekmeceye geçmişiz. Tekirdağ İpsala. Bir otobüse bakarken Uyur. oradan Uyur. geçmişiz. dikkat edin. Buradan sağa döneceğiz. Tekirdağ İpsala. Uyur. Öndeki setre görüyorsunuz muhtemelen o da yeni bir kaplama. Ben turizim. Ya abi, bir soluna bir bak ya. Otobüsün yanını aldın ya. Hayret bir şey ya. Yani otobüsün solun aldın, sağın aldın ya. Böyle bir şey olamaz ya. Sinyal verince dö dönebilecek. Bir gelen var mı yok mu bir bak ya. Sinirlendiriyorlar insanı. İşlerden rahat geçiyoruz bu otobüste. Ama da otobüste biliyorsunuz kişilerden biraz zor geçiyoruz. Sağa sola vuruyoruz hep. Ama bunda iki de iki yaptık. Ya sürmeyi öğreniyoruz, ya da otobüs ee, türüsü çok rahat. Böyle hani, hani aynalardan bakıyorum böyle bir parmak iki, iki parmak kal hani geçiyoruz. Koca starlana yani balina kasa diye boşuna demiyorlar. Amiral gemisine. Küçük olma şansı yok yani. Evet arkadaşlar bu sistemden memnun musunuz? Eski sistem. Yani bu sistemi izledikçe ben eski sistemde video çekesim gelmiyor. Gerçekten çok kaliteli geliyor ee, bu sistem. Hani görsel oyundan çünkü çok güzel görsel kalite alıyoruz. Ya benim hani ee, izleyici izleyicim geliyor videoları bilmiyorum hani kendi videom olduğu için değil, otobüs seyahat videosu olduğu için özellikle Tekirdağ Edirne arasındaki o gittiğim alan benim çok hoşuma gitti. Yol bayağı değişik, güzel görüngü geldi bana. <Gülüyor> evet, şu an yaklaşık olarak 76 km hızla tefelimizi devam ettiriyoruz. Kemal Üniversitesi. Buralar açık olsa Tekirdağ girişinde demek ki üniversiteyi ziyaret edebileceğiz. İnşallah bir gün buraları yaparlar. İstanbul genişleme paketi çıkıyor. Ee, belki görmüşsünüzdür. Simülasyon Türkiye web sitesinde ve Instagram adresinde bugün videolarını yayınladılar. 17 bizlerle olacak. Ben kendi YouTube kanalımda da bununla ilgili yazı yazdım. Lütfen bu harita yapımcıları birlesinler, ortak bir harita çıkarsınlar. Türkün Türkiye, Türkten başka dostu yok arkadaşlar. Lütfen bunu görün artık. Herkes muhteşem işler yapıyor, yapıyor ama herkes ayrı ayrı yaptığı için. Hepsini aynı anda oynayamıyoruz. Bakın Esenler otogar modunu oynuyorum. YKS ile uyumlu değil. Ya da ön alma ile uyumlu değil. Sadece 3 tane ilimiz var. 3 ilimiz arasında gidip geliyoruz. Bunu ben değil bütün herkes yapıyor. Yabancı ülkede otobüs sürmek istemiyorum ben. Sizden özellikle rica ediyorum. Lütfen birbirinizin modlarına uyumlu olsun. El ele verin. Çok zor olmamalı. Hepimiz kardeşiz. Yani... Benim bu ricam hani düşündüğüm emin... Hani binlerce insan düşünüyordur bu oyunu oynayan... ETS'ye gönül veren. Yeşil yanmış. Şimdi mesela Umut kardeşim Esenler modunu yapıyor V2'si ama gerçeğini yapıyorlar Ne var şeyle uyumlu olsa TRX.net modla Yani Eminim muhteşem bir İstanbul modu geliyor Yani şey içinde 120 kilometrelik Yol yapılmış Azuz değil ki Ona yapmak aylardır yıllardır verilen emekler Neyse umarım bir gün sesimizi duyarlar. Bütün harita arkadaşlarımıza ellerine sağlık gerçekten zor bir, iş. yani çok büyük zahmet gerektiren işler. Hepsine kolaylıklar diyorum İnşallah emekte herkes emeğinin karşısına alır inşallah arkadaşlar. Bu arada Tekirdağ otogara geldik. Şimdi birazdan. Otogun içine girince size süspansiyonu tekrar göstereceğim. Şu ikinci kasisten geçerken Açacağım kızı kamerayı. Teker kamerasını. Haydi bakalım. Bakın hızlı geçiyorum özellikle. Bakın. bakın. Öf. Öf be. Ve ünlü Fikirdağ Otogarı. Bakalım ne yapmanları ne hale getireceğiz çıkarken. Arkadaki aynı şimdiki şimdilik sağlam. Böyle ortaya gelin de rahat çıkalım biterken İstediğimiz gibi giremedik ki. Kendimizi buna göre ayarladık. El frenimizi çekelim. Kapılarımızı açalım. Evet harika. Evet arkadaşlar Tekirdağ'a hoş geldiniz tekrar. Otobüsün büyüklüğünü görüyor musunuz? Yanındaki arabayla. Maşallah. Şimdi bu otobüsü buradan kaç hamle de nasıl çıkartacağız? Şunları biraz daha geri iterlermiş. Güzel olurmuş. Evet yolcularımız indi bindi varsayaraktan. Alfirimizi indirdik. Evet, sefere başlıyoruz. Şimdi böyle direkt çıkamayacağım için önce açısını ayarlayacağım. Ben çok doğru bir hareket olmadı ama ya da mecburuz. Çıkartmadan durduk. Afişe dürttük. Bu değer mi? Şöyle al geri. Sar beceremedik yine. Artık kurtardık. İstediğimi yapamadım yine tek hamlede çıkamadım yani çarpmadan. Bir kere arkadakine değdirdik. Abi diye vurmadık ama böyle hani ittirdik yani. Yine de kusura bakmasınlar. Otobüs çök büyük. Yapacak bir şey yok. Evet Muhteşem kasislerden. İspansiyonumuzla geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Burada yine bir önceki videomda yaptığım gibi aradan kaçacağım çünkü e, onda sebebini anlatacağım Şimdi buradan sağ sola dönenler var biliyorsunuz. şöyle sağ dön, Mesela, adam buradan sağ dönüyor. Solu dönmek için bir daha bekliyor. Bak, öndeki bekliyor, arkadaki bekliyor. Buradaki maksimum iki araba geliyor buraya. Ee, öyle olunca trafik çakılıyor. Bu sebepten dolayı yani videonun e, hani süresini uzatmamak adına direkt döndüm ya. Şimdi Tekirdağ Otogarı'ndan Hayrabolu yolu burası aynı zamanda. Edirne Eyüp tarafına doğru den bak karşı tahta yine Pamukkale yine Travelgo geçti. O da yeni. Daha önceki videoların hiçbirinde yok. Tam 22 tane yeni Trevego bak. Bir tane de önde gidiyor. Yakalayabilirsem göstereceğim. Önümüze geldi zaten bir tane daha. Özel bir stand. Kontrolopiste biraz basıyorum. Bir öndeki muhtemelen Beyda Turizm. Ya da canlı turizmde bir kaplama yapmıştık, o da çok güzel. Muhtemelen yetişemeydi, otobüslerle hızımız aynı çünkü. Yeni travegolar ve yeni turizmalar oyunda gerçekten çok güzel. Setra'da sefer turizmini yeni yaptık. Nomad otomobilen yoktur. E, setra'sı. Ama otobüsler çok güzel olsun. Bu kaplamalar da çok güzel gidiyor onlara. Bu otobüsleri unut arkadaşım Esenler Otogarı'nda kullanmayı planlıyor. İnşallah peronlarda bu otobüsler olacak. Yani çok sağlam. Bir esenler otogar modu geliyor. Ee, trafik paketinin standart halini, arkadaşlar tekrar söylüyorum, standart halini... Biraz yavaşlayacağım bir olay var. Standart halini... E, video açıklamasındaki linkten indirebilirsiniz. Ostalat döküyorlar ya. Ama şu bilgiyi de vermek istiyorum. Yine e eğer uygun olursa bu oto trafik paketini, yani bu otobüsleri Esenler Otogar modunda paylaşacaklar. Modun içerisinde olacak ama. Tekrar söylüyorum. Modun içerisinde bu otobüsleri hem trafikte hem peronlarda göreceksiniz. İnşallah. Bir sıkıntı çıkmaz ve Bu otobüsleri paylaşırlar Çünkü gerçekten çok güzel bakın Yanımda Tradego ile gidiyorum Best one. Yeni Trevego, Safir Plus <gülüyor> Bu arabalarımızın hepsi Modun içerisinde Olacak gibi duruyor Evet, birazdan ileriden Edirne istikametine doğru sağa döneceğiz. AVMli Kavşak. Ben buranın adını böyle koydum. AVMli Kavşak. Ertarımız otobüsü ya, çok güzel. Baksana, Cideller tur Turizm. Cidellerin üç tane otobüsü var. Gerçekten çok güzel kaplamalar var. Yani Diyarbakır can turizm. Can Diyarbakır. Yani en güzel kaplamaları oyun aktarmaya çalıştık. Bana ee, yeni Travego ile ilgili güzel kaplama iletme iletmek isteyen arkadaşlarım olursa bana Instagram'dan ya da mail adresine ulaşabilirler. Ee, yaklaşık 25 tane daha Travego'yu oyuna aktarabilirim. Bununla ilgili slotum var. Arkadaşlarımızın bilgileri olsun. Yani önümüzdeki otobüs de yeni. Canlar turizm diye dasası plana yaklaşmaya çalışacağım. Wi-Fi'de varmış, internet de varmış, varmış 4G'si de varmış. Her şey var bu otobüste. Yeni Treligo, normal. Yeni Gidelim. Artık arkasına geçelim. Herhalde kırmızı da iyi. Önümüzde kırmızı da iyi, asılacak mı? Bak girme, girme, girme. Ben otobüsü takip ediyorum. Girme, girme. Giriyor, duruyor. O. Sen kırmızı da geçtin, ben geçemeyeceğim. Trafik kuralarını uymak lazım. Elbet yakalarım seni. Arkadaşlar bu otobüs otomatik vites olduğu için boyunda biz de otomatik vites olarak kullandık o yüzden ee, vitesimiz bu oyunda cildili geri olarak kullanıyoruz. Tam burası çok güzel yani. Trafik sürüş yolu olarak Çok güzel ince kaldırmak Şuradaki yaylanmaya kasise bakın Türkiye'nin yolları böyle Lütfen dikkat edin Edirne uzun köprü Yavaş yavaş Edirne'ye doğru yaklaşıyoruz Edirne otogarda yolcularımızı indirip ...seferimizi tamamlayacağız. Nedirne'nin ilçelerinden... ...geçerek gidiyoruz. Kuzucu... ...ilçesi. Travego seni yakalarım demiştim. Biraz soldan seyredelim. İyi Lütfen sınırlarına dikkat edin. Şimdi caddenin karşısına geçtiğimizde otogar girişi olacak. Uyarı, lütfen sınırlarına dikkat edin. Sola döndüğümüzde ise Edirne merkeze gidiyor. Arkayı kurtaramadım. Lise amca, yeşil niye duruyorsun? Kırmızı bana yanıyor. Neyeşil oldu? <gülüyor> Kırcıdayı kapattın kırmızıyı. Göremiyorum. <gülüyor> evet, otogar tabelasını gördük. <gülüyor> Normal oyundaki standart otogar yerinde güncellenmiş Edirne otogarı. Sınırlarına dikkat edeyim. Evet arkadaşlar Edirne Otogar'a doğru geliyoruz. Polis amca bakmayacak mı bize? Dispansiyona bak ya. Oy maşallah, maşallah. Hazar değmez inşallah. Evet, Edirne'ye... ...hoş geldiniz. Yine metro turizmin... ...peronu boş. Şöyle girelim kendilerine. Evet, sayın yolcularımız seferimiz burada tamamlanıyor. Herkese geçmiş olsun. Dörtlerimizi dürbümüzü yakalım. Alferenimizi indirelim, kapıları açalım. Motorumuzu da kapatalım. Evet, şöyle dış kabinden tekrar sizlere vedamızı yapalım. Evet arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İstanbul'dan Tekirdağ üzerinden Edirne'ye geldik. Yaklaşık 350 kilometrelik bir sefer yaptık. Ee, yeni Starliner yeni Starliner demeyeyim. Neopla Starliner Starliner otobüsümüzle e, Oyuncu biz Mod grubunun güncelleyerek tekrar bizlere sunduğu bu muhteşem şaheser. Neopla'nın amiral gemisi balina kasa dedikleri otobüsle e, seferimizi yaptık. Bu modu Oyuncu biz Mod grubunun web sitesinden direk indirebilirsiniz. Ee, video açıklamasında hem arkadaşlarımızın web sitelerinin adresi hem de video linki e, özür diliyorum indirme linki mevcut olacak. Umarım beğenirsiniz bu videomuzu da. Bir sonraki güzel videolarımızda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.